2020, Mersin Bozcaada Tekeli'deyiz. Evet. Yanımızda e, rekor gelişim müşterimiz Yaşar Fidan. Evet. Daha önce e, seralarında rekor gelişimi topraktan kullanmıştı, videoları da var. Bu sene burada bu salatalıkta e, rekor gübre sıvı yaprak gübresini kullandık. Evet. Denedik. <gülüyor> e, en son geçen hafta. Oluşan iki hafta önceki soğuklarda Soğuk, donlardan, soğuklardan bir hafta önce bir hafta önce kullandık. Hafta Neler önce oldu? Neler yaptı? Rekor şimdi, gübre yaprak sıvı gübresi. Şimdi burada. bu sene e, mevsimlerle de alakalı herhalde. Hı hı. E, mevsimsel olarak bir randıman alamadım. Yani bu sene evet, şeyler yani alamıyorum. Güzel randıman alamadım. Sizden yaprak gübresini duydum. E, evet. Şu anda üçüncü uygulamam. Tahmini hı hı. olarak soğuklardan bir hafta önce kullanmıştım. Yani 10-15 gün civarında oluyor. Evet. Ağaca çok canlılık vermişti, ağaca hareketlendirmişti. İşte soğukların etkisiyle tekrar e, ağaçlar tekrar strese girdi. Soğuktan bu tarafa ikinci kullanışım. Yani stresi Stresi ağacın aldı. toparladığını düşünüyorum şöyle, ben şu şekilde. Şu meyveyi yani, şuradan gösterelim e, yakın bir önce. Stresi toparladığını düşünüyorum. Şimdi meyveleriniz gayet parlak, He. parlak canlı. Şöyle baktığı zaman böyle sanki şey gibi. Yani ağaç bu Şimdi 60, 64 cinsi bir salatalık. Soğuğu şöyle çiçeği çok halde. Yani hani şu anda çiçeği burnunda dedikleri olay doğru mu? Yukarıya şu şekilde. Yani. Bu yukarıdan geliyor. Hı hı. Şöyle şurayı da gösterelim. Şu meyvenin canlılığı, parlaklığı. Yani Yani e, ağaç canlılık veriyor. Ağaç canlılık, canlılık veriyor. Ağacın yani burada yani, yaşamış olduğu yani, soğuk şöyle. stresini götürüyor. Evet. Evet. Yıl sezon kötü olmasına yani, rağmen şu an. Sezon kötü. artı yani bu sene mevsimsel olarak daha arada yani, bir şey var. 64'üncüsü bir salatalık. Bitkinin soğuğa karşı direnci az. Şimdi soğuğa rağmen. karşı direnci az diyorsunuz. Bitkinin Ama stresini ağabey. öncelikle almışız. Evet. Çalışmasını stresini sağlamışız. Ağabey. Patlamalar şöyle. var. Şöyle görünüyor çiçekler. Evet. Üste doğru. Yani. Devam ediyor. Her yerden bitkiyi yürütmüş. Yani yapra burasını. Şöyle yapalım. Yapra kubresini hemen şimdilik memnunum yani. Yani e, buradaki amacımız zaten. Şu, şurayı da gösterelim. Evet. Yavaşça canım. Her noktada görülsün. Bitki her yerinden patlamış. Hı hı. Her yerinden gösteriyor. Şu Şöyle. canlılığı görelim. Burayı da göstereceğiz. Böyle görüldüğü gibi ekranda. Şimdi şurası da koltuğu. Çiçek. Yani aynı şekilde. Şimdi burada 3. <gülüyor> uygulamayı yaptık. Evet, üçüncü. Sıvı e, rekor gübre hı hı. yaprak gübremizin 3. uygulamasını yaptık. E, dikim tarihi nedir buranın? 12. Şey Ekim. 12, Ekim, 12 Ekim. Bu Ekim. sene e, iklimsel anlamda sezon iyi olmadığını söylüyorsunuz. İyi olmadı, iyi olmadı. Ya, Şu an salatalık olarak. fiyat olarak çok üst, üst limitlerde, çok yüksek. Ama ne maalesef salatalık üretilmiyor. Evet, Ama şimdi oluyor. burada bizim buradaki amacımız şudur: yapraktan vermiş olduğum sıvı yaprak gübresi, rekor gübrenin burada bitkinin stresini atması, evet. mevcut gücünü açığa çıkarması. Yani bu yaprakların, bu çiçeklerin şöyle şuradan gösterelim. Şu şekilde iştaha gelmesi ve tekrardan evet. arpalar, çalışabilir arpalar, arpalar, duruma can, getiriyor. Arpalar canlı zaten abi. Arpalar şu şekilde zaten can, canlı duruyor. Canlı duruyor. Arpalar canlı duruyor. Ha Bak şöyle. Yani canlı duruyor arpalar şu anda. Hı hı. Ve ama burada tabii soğuk kaç dereceler düştü burada? Kaçlara görmüştür sizce? Artı iyi de Ortalık dondu, her taraf dondu yani. Artı 2'de her R2'de yer R2'de dondu. Artı 2'de dondu bu sene anlamadık yani. Bu sene anlamadık bu şey, Soğuktum da bir şey anlamadık, evet. Anladım. Artı 2, e, her ama tarafta Tabii ki bölge sıcak bir bölge. E. Burası insanların alışık olmadığı dereceler, doğru mu? Doğru, doğru. Bir anda böyle olması zaten bütün sahil kesimlerinde, Adana'da olsun, Mersin'de olsun, Antalya'da olsun, birçok yerde soğuklar Hı -hı. zarar verdi. Ama e, bitkinin bu üstünde oluşan stresi atması, tekrardan çiçeği açıp, Meyveye dökümü ya işte az önce şu an az önce gayet dediğim güzel. Çiftçiler bunu zaten şey yapar 64 marka iken hı hı. E, vatandaşların şu anda yani şu canlılığı ben gerçekten şeye boşlu olduğumu düşünüyorum. Evet. Yaprak gübresinde boş olduğumu düşünüyorum. Tavsiye eder misiniz? Kesinlikle rekor tavsiye gübreyi. ederim. Rekor gübreyi, sıvı yaprak gübresini. Tabii tabii kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten rekor gelişimi sürekli Onu kullanıyorsunuz. Evet. E, ben kısa da bir bilgi vermek istiyorum. Yani e, rekor gübre, sıvı yaprak gübresi yani. tüm meyve ağaçlarında kullanılabilir. Tüm e, mustaralarında Zeytin bahçelerinde, portakal, narenciye bahçelerinde, çilek üreticilerine tavsiye ederiz. Ee, herhangi bir yakıcı, bozucu bir durum yok. Burada da siz zaten kendiniz 3 kere uygulama yaptınız. Tabii 200 litreye 300 gram koydum ilk siz, uygulamamda. Siz ilk daha uygulamada... 200 grama düşürdüm. Düşürdünüz. 200 200 gram. Tabii burada anlık etkiyi biraz daha arttırmak için biraz fazla kullanmışsınız. Hı hı. Ee, normalde bizim oranımız seralarda 100 litreye 150 milim şeklinde. Hı hı. Ee, biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, gezdirdiniz. Şurayı tekrar bir gösterebiliriz. Şu çiçeği. Yani soğukla alakalı oluşan stresi yendiği sonucu net. Ee şöyle bakalım ekrana. Tamamlayalım. Ee buradan bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Evet.